Merhaba, bugün Oculus Quest'in kutu açılışını yapacağız. Oculus Quest'imiz burada, bizi bekliyor. Onu açmak için gerçekten çok heyecanlıyız. Önce kutuyu inceleyelim aslında. 64 GB, içerisinde VR headset, iki tane touch controller, pil, power adaptörü, spacer ve kablo. Var. Şuraya böyle içeriğine dair olmayan oyunları koymuyorlar mı? Gerçekten sinir bozucu. Zarar vermeden açmaya çalışıyorum. Evet. Sanırım başardım. Evet yine aynı liftteki gibi Yandan kaymalı bir kutu. Bu da bence çok kullanışsız bir sistem aslında. Bir süre sonra bunun köşeleri yıpranıyor. Aynen şu şekilde olduğu gibi. içerisinden çıkan şey böyle bir hal alıyor. Bu da tabii biraz yıpranmış denebilir. Ama yine de biz dış kılıfını dışarı çıkardığımızda her seferinde kullandığımız için yıpranmasının yanında. Şu an tabii tazecik bir şey görüyoruz burada. Evet bakar mısın? <gülüyor> Tam şurada platform oyunu çıkartabiliriz. Evet. Çok güzel. Tabii şimdi sizin almadığınız bu yeni araba kokusu geliyor buraya. Ee, mis gibi. kullanmadan önce Opiculos uygulamasını indirmemiz gerektiğini söylüyor. Biz bunu daha yapmadık aslında. Bunlar da trackerlar. Gördüğünüz üzere. Dört tane. Yanlarda var mı? Yanlarda yok. Cosmos'da yanlarda da var. Kaydırmalı. Yine e, ayarlar e, birazdan karşılaşırız Rift'le rift de. E, aslında bu kısım çok benziyor. Buradaki plastik biraz değişmiş sanırım. Şimdi kontrolölere gelelim. Yine aynı şekilde thumbstick, AB tuşları ve Oculus Home tuşları. Diğer tarafta da x, dip, kutu. pratik bir kutu yapmışlar. Bunun aynı zamanda bir taşıma e, kutusu da var. Ayrıca satın alabileceğiniz sanırım. Evet, içerisinden e, tabii ki de <gülüyor> bize uyumlu değil. E, aparat kullanmamız gerekecek. USB-C, iki tane pil kullanma kılavuzu. Ayrı bir kutucuk içerisinde. Ve reference guide. Gözlüğü daha rahat kullanmanız için bir aparat. Bu arkadaş. Bu da garanti belgesi. Yinecek pillerimizi çıkartıp kontörlerin içerisine takalım. Rift'te manyetik bir mekanizma vardı. Aynı şey. Burada da geçerli. Çok pratik. Çok seviyoruz. Şimdi Oculus epini kurmanın zamanı geldi sanırım. Likit likit e, temizleyiciler kullanmamız gerekiyor ve lenslerin üzerine direkt güneş ışığının girmemesi gerekiyor. Bunlar gerçekten önemli iki uyarı. Ya bir tıkalım ya deneme sürüşüne çıkartalım. Hiçbir şey görmüyoruz ama rahatlık açısından rid kadar rahat gelmedi bana şu aşamada. Yanaklarımı böyle bir İçeri itiyor. Ee, şimdi Rift'le karşılaştıkları... Oculus Rift ve e, Oculus Quest arasındaki boyut farkını görebilirsiniz. Rift gerçekten çok büyüktü. Quest, bunun yanında pilavatı gibi vuruyor. Gerçekten de biraz böyle aslında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Quest çok daha taşınabilir bir kutuya sahip. Açılışını yaptık zaten. Ee, ama Rift'e baktığımız zaman hem daha ağır hem de daha büyük bir kutusu var. Bunun sebebi de aslında içinde daha fazla şey olması. Baktığımız zaman dikkatimizi çeken şey bence kablo kablolar. Diğer tarafta da Quest'in kutusu hiçbir kablo yok. Sadece headset kontrol olur ve diğer malzemeleri tutan bir kutu var. Kontroller'ları karşılaştırırsak Kontroller'lar aslında birbirine çok benziyor ama Rift'inki biraz daha küçük ve kompakt Quest'inki ben de ilk defa Quest Controller'ı tutacağım Daha hafif, daha ergonomik diyemem Ama hem Rift S'de hem de Quest'te yani yeni çıkardıkları ürünlerde Oculus bu kontrolörü kullanmaya başladı. Bir bildikleri vardır herhalde. Headset'e baktığımız zaman tabii ki headset kablolarıyla beraber geliyor. Rift'te. Ama headset'leri yan yana tuttuğumuz zaman, böyle bir karşılaştırdığımızda en belirgin fark aslında dört köşedeki tracker kameraları. Rift'te yok, Quest'te var. Ama boyutlarına baktığımız zaman, hacimine baktığımız zaman yaklaşık olarak aynı olduğunu görüyoruz. O biraz daha kaba. Hı, evet. Ben daha kafama takmadım onu bir de. Bir de Rift'te olup Quest'te olmayan kulaklıklar bence çok önemli bir avantaj. Tabii ki kablolar da en büyük dezavantaj. <gülüyor> Ama aslında aradaki en büyük fark ve Quest ile ilgili bizi en çok heyecanlandıran şey bunlardan kurtulmuş olmamız. Elimde hiçbir şey yok. Bunlar Rift'in çalışmasını sağlayan tracker sensörleri. Infrared trackerlar Bilgisayara hem headset'e hem de tracker'ları bağlamamız gerekiyordu. Şimdi US Quest şu dört köşedeki kameraları tracker yerine kullanıyor. Yani tracker olarak inside-out tracking sistemi. Inside-out tracking'i en etkin kullanan şimdiye kadar ürün. Yani aynı zamanda en affordable olan da Quest oldu. Fiyat-performans olarak düşündüğünüzde öyle. Tabii şey yani arkasında Facebook var ve Facebook gerçekten VR'ın popülerleşmesini istiyor ve bunun için bütün kaynaklarını seferber etmiş durumda. Bu sayede aslında Oculus'un ürettiği headsetlerde piyasanın en ucuz headsetleri olabiliyor. Bu arada tabii önemli bir fark da gerçekten ee, Oculus Quest, Rift'in headsetine göre daha ağır. Ve bunun sebebi muhtemelen içinde Aynı zamanda işlemci ve işte e, bunu bir bilgisayara bağlamadan tek başına çalışabilmesini sağlayan birçok donanımında yer alıyor olması. Wow gerçekten çok siyah. <gülüyor> Siyahları gerçekten çok siyah gösteriyor. <gülüyor> Ama bundaki rahatlık yok onda. Bak şu an hiç şuralarımı sıkıştırmıyor yani öyle bir şey yok burada. Evet de... işte headset'ın ön tarafına binen ekstra ağırlık aslında o sonunda yanaklarınıza binmesine neden oluyor. İşte onun için şimdi anlıyorum. Ee, arka tarafa ağırlık koyanlar vardı. Ee, Oculus Quest'in grubunda okuyordum sürekli hakkında. Ee, buraya ekstra pil koyuyorlar. Uygulamayı açtıktan sonra ilk başta Facebook hesabımızla linkledik. Böylece Oculus hesabımız oldu. Şimdi kabloyu Takvamızı istiyor. 2 saniye boyunca basın bastım. Wow. Açılmadı. Kuyesti servizimize ettik, telefonla bağlantısını kurduk ve incelemesini yaptı. bayağı bir şey bekledik ve biraz sorun yaşadık. Ee, Bluetooth'u açıp kapatmamız gerekti, bir kere restart yapmamız gerekti, Şuradaki düğmeden. Ee, Şarjı olduğu için şarjdan çıkartıyorum çünkü bunu mobil denemem gerekiyor. Ee, Ahmetcan biraz önce ee... Asla taktı. Çok etkilendiği şeyler oldu. AR, Eğer arayüzü tarafından. Pass Through Plus. E, bir yandan da Oculus Connect e, 6'i izliyoruz. Çok heyecanlıyız. Şimdi de Pass Through'i diliyorum. Hadi. Guardian Setup. <gülüyor> Ama sen beni o kadar hype'ledin ki şu an kapandı. Bu aslında sadece Guardian'ı açmak için bir yani.